Bir küpün yüzey alanının toplamı altı yüzünün alanlarının toplamına eşittir. Şimdi bunu gözümüzde canlandıralım. Küpün yani bir kübe baktığımızda üç tarafını görebiliyoruz, değil mi? Üç kenarını ya da üç yüzeyine görebiliyoruz. Küpü şimdi şeffafmış gibi çizelim ve diğer kenarları, diğer yüzeyleri de gösterelim. Burası alt tarafı, bu arkası ve bu da arka yüzü. Bir küpün 6 yüzeyi var. 1 2, 3, 3 yüzü, 3 yüzeyi önde ve 3 yüzeyi de arkada. Toplam 6 yüzeyi var. Soruyu okumaya devam edelim. Kenar uzunluğu x olan kübün yüzey alanı 6x kare ifadesiyle gösterilir. Kübün üzerinde işaretleyelim. Burası, burası ve burası x uzunluğunda. Kübün yüzey alanı 6x kare. Bu mantıklı, zira bir yüzeyin alanı x çarpı x, yani x kare. Ve küpte 6 tane yüzey var. Canım boyamak istediği 2 tane küp şeklinde kutusu var. Bu küp şeklindeki kutulardan bir tanesinin kenar uzunluğu 2, diğer küpün kenar uzunluğu ise 1,5. Can'ın boyaması gereken toplam yüzey alanı ne kadardır? Küplerimizden bir tanesini buraya çizelim. Kenar uzunluğu 2. Diğer küpün kenarı birazcık daha kısa olacakmış. Çünkü bunun kenar uzunluğu bir buçuk. Burası ve burası da bir buçuk. Bize boyunca toplam yüzey alanı soruluyor. Bir küpün yüzey alanının toplamı 6 x kare dedik değil mi? Ve buradaki x bir kenarının uzunluğu. Soldaki küpün yüzey alanı 6 çarpı x kare. x bu küpün bir kenarının uzunluğuydu. Bu küpün yüzey alanı 6 çarpı 2'nin karesi olacak o zaman. Bu küpün yüzey alanının toplamı ise yine 6 çarpı 1 buçuğun karesi olacak. Bu ancak toplam alanı bulmak istediğimiz için bu iki küpün yüzey alanlarını toplayacağız. Önce ilk küpün yüzey alanını bulalım. 2 üzeri 2 eşittir 4. 6 çarpı 4 de eşittir 24. İkinci küpün alanını hesaplamak biraz daha zor olacak. 15 kere 15, 225 eder. O zaman, 1,5 çarpı 1,5 eşittir 2,25 olacak. 1,5'ün karesi 2,25 ve 6 kere 2,25 de eşittir. Eşittir ne? Burada yapalım çarpma işlemini. 6 kere 5 eşittir 30. 6 kere 2, 12. Artı 3 eşittir 15. Elde var 1. 6 kere 2, 12. Eldeki biri de eklersek eşittir 13. Ondalık noktasından sonra 2 basamak olacak. Ondalık noktamızı da şuraya koyalım. 13,5 etti. Şimdi de 24 artı 13,5'u bulmamız gerekiyor. Bunların ikisini topladığında canım boyaması gereken toplam alana ulaşacağız. 24 artı 13,5 eşittir 37,5. Soruda birimin ne olduğu belirtilmemiş. Demek ki 37,5 birim kare boyaması gerekecek. Bu kadar kolay.